İsmi Azam, ne demektir? Cevap. İsmi Azam, sözlükte en büyük isim anlamına gelmektedir. Terim olarak Allah'ın en güzel isimleri içerisinde yer alan bazı isimler için kullanılmıştır. İslam alimlerinin bir kısmı, Allah'ın isimlerinin tamamının, fazilet ve üstünlük bakımından eşit derecede olduğunu kabul etmiş, diğer bir kısmı ise, hadisleri göz önünde bulundurarak, bazı isimlerin diğerlerinden daha büyük ve faziletli olduğu görüşünü benimsemişlerdir, Hazreti. Peygamberin bazı hadislerinde ismi azamdan bahsedilmekte, bu isimle dua edildiği zaman duanın mutlaka kabul edileceği bildirilmektedir. Fakat Allah'ın en büyük isminin hangisi olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Çünkü bu hadislerin bir kısmında Allah ismi, bir kısmında ise Rahman, Rahim, esirgeyen, Bağışlayan, Haykayyum, Diri ve Her şeyi ayakta tutan, Zül Celali Vel İkram, Ululuk ve ikram Sahibi isimleri Allah'ın en büyük ismi olarak belirtilmektedir. Konuyla ilgili bir hadis şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve selam bir kişinin şöyle dua ettiğini işitti: Allahım, şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum. Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın, birsin, sametsin. Hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Her şey sana mu taçtır, senden çocuk olmadı, kimsenin babası olmadın, doğmadın, kimsenin çocuğu olmadın, bir eşin ve benzerin yoktur. Bunun üzerine Efendimiz, sallallahu aleyhi, ve Selam buyurdular, nefsimi kudret elinde tutan zata yemin olsun, bu kimse, Allah'tan ismi azamı adına talepte bulundu. Şunu bilin ki, kim ismi azamla dua ederse Allah ona icabet eder, kim onunla talepte bulunursa, Allah ona dilediğini mutlaka, verir. Tirmizi, Davat, 65, başka bir hadis meali de şöyledir, bir adam şöyle dua etmiştir, ey Allah'ım, hamdlerim sanadır, nimetleri veren sensin, senden başka ilah yoktur. Sen semavat ve arzın celal ve ikram sahibi yaratıcısısın, hay ve kayyumsun, kainatı ayakta tutan hayat sahibisin, bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum. Bu duayı işiten, Resulullah, sallallahu aleyhi ve selam, sordu, bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor, biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Diye cevap verdiler. Resulullah şöyle devam etti, nefsimi kudret elinde tutan zata yemin ederim ki, o, Allah'a, ismi azam ile dua etti. O ismi azam ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse verir. Ebu Davud, Salat, 368